Bugün ve evet. olarak bir aksiyon kamerasını nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Evet, kısa videolar sırasını çok iyi Evet burada. Bir burada. Ben bunu böyle yaptım çünkü arkadaşlar. bilgisayar birazcık e, uzaktı. Şimdi şunu ayarlayacağım. Bunu nasıl webcam olarak e, göstereceğimize bakalım. Şimdi pil de takılı. Şarj SD kartı da takılı. Şimdi bunu çıkaracağım. Arkadaşlar ilk başta SD kartımızı çıkarıyoruz. Ondan sonra pilimizi de çıkarıyoruz. Evet. Şu ikisi ondan sonra kameramızı yeniden takıyorum. İşte. Şimdi baktığımızda arkadaşlar taktım. E, bilgisayar bağlıyorsunuz. Kart yok dedi ve PC cam olarak bağlandı. <gülüyor> Şimdi şuraya koyacağım. Şurada. Dursun. Evet şimdi bilgisayarımıza geçiyoruz. Bakın. Burada açık. Şimdi ben bir şifresini açıp geleyim. Arkadaşlar şimdi bilgisayarın kilidini açtım. Şuradan. Böyle göstermek zorundayım. Çünkü ekran kayıt aldığım program bu. Şu arkadaşlar benim bilgisayarımın kendi webcam'i. Şimdi şu kameramızı bağladık. filmi çıkardık. SD kartını da çıkardık arkadaşlar. Şimdi hı, kamera programına girip. Kamera programına giriyoruz. Ve ben burada aslında şey kullandığım için arkadaşlar e, bilgisayar webcam açık olduğu için otomatik diğer kameraya girdi. Bunu kamerayı değiştir diyerek arkadaşlar şu kameraya geçiş yapabiliriz ama o kamera kullanılıyor. Şimdi o kamera programda kamerayı tanıttıktan sonra e, kameraya girebiliriz arkadaşlar. Şimdi... Birazcık bekleyeceğim. Evet. Lenovo Easy Camera diyor. Bunu General Image Device yaparsam ve görüntümüz geldi. Şu anda arkadaşlar şu kamera üzerinden görüntü geliyor. Bu kamerayı kapattım. Görüntü gitti. Görüntü geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde görüntüyü Aksiyon kameranızdan alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.